Nasıl gidiyor hocam karantina? Valla işte ne derle arada bir yürüyüş yapıyoruz boş günlerde, diğer boş zamanlarda, diğer zamanlarda evdeyiz. Pek dışarı çıktığımız yok. Onun için de e, riskli gruptayız çünkü 60 yaş üstündeyiz. Doğru. Onun için de çok fazla e, dolaşıp, dolaşıp gez, gezemiyoruz. Öyle bir şansımız yok zaten. Kendimize bakmaya çalışıyoruz. Tamam hocam dikkat edin. Hocam e, az önce biten maç Antalya Spor Trabzonspor izlediniz mi Süper Lig? Valla ilk, ilk devresini izleyebildim. için devre izleyemedim. De 1-0'da en son sonuç olarak da bir şeyimiz olmadı her şeyde. Ben neler de yayın için kapattım. Neden izleyemediğimi sorarsan ikinci devreyi. Kar sebebiyle şu anda yayında e, olamadığı için ikinci devre şeyde, yayınımız bozuldu. Bayağı kar var Bursa'da. Onun için ha, doğru. ikinci yarıyı <gülüyor> seyredemedim. Ne oldu maçın sonucu ne oldu? Maç bir be bitmiş. Ben de yayın öncesi kapattım diye bir sırken de 1-1 olmuş, 1-1 bitmiş. E olsun derim yani. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nasıl yanar nasıl hocam? Sizce kim şampiyon olur bu sene? Ya şu anki tabloda görüntü e, olarak baktığınızda e, yukarıdaki takımlar e, yani çok iyi iyi oynayanlar var mı dersiniz veya işte e, o tür bir sıralama yaparsak Alanya en iyi oynayan ekiplerden bir tanesiymiş. Ama şampiyon olur mu dersiniz? Bence olmayacak. Olamaz yani. Ee, yine Fenerbahçe Galatasaray, e, Fenerbahçe çok iyi oynuyor. İyi oynamadan maç kazanıyor. Şanslı diye düşünüyorum. Beşiktaş e, baktığınızda çok iyi oynuyor. Çok iyi oynamadan maç kazanıyor. E, Galatasaray da aynı şekilde. E, yine yani üç büyüklerin büyük şansı olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş, e, Galatasaray, Fenerbahçe üçünden bir tane, birinin olacağını düşünüyorum. E, Senenin sonunda e, şampiyonlar çıkacağını düşünüyorum. Yani üç büyüklerde de tam bir şeyler oturmuş değil ama yine de bir şekilde kazanıyorlar ve iki sırada yer alıyorlar şu anda. Aynı fikirdeyim. Üçü de aslında üç takım da çok iyi oynamıyor. Beşitaş biraz daha e, diğerlerine göre oranda biraz daha iyi gibi ama e, yani Fenerbahçe baktığınızda hakikaten çok dağınık bir şekilde devam ediyor oynamaya ama maç kazanıyor. Böyle olunca da e, Tab tablo olarak görüntü e, bu üç büyüklerden bir tanesinin şampiyon olacağı gözüküyor. Ama en iyi top oynayan kim derseniz bence Allianz Spor. Bir şirket yapmaz mı peki hocam Allianz veya Hatay Gaziantep? E, ben yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü neden diye soracak olsanız e, ülkemizde e, siz de biliyorsunuz ki e, çeşitli şeylerle baskıyla, basın baskısı e, şey baskı, yönetim baskıları e, üç büyüklerden bir tanesi gibi birinden birinin olması e, dan tarafa diye düşünüyorum ben. E, Anadolu'dan çok şampiyon çıkmıyor biliyorsunuz. Geçen sene e, Başakşehir'i Anadolu'dan sayarsak e, çok iyi oynuyorlardı. Çok e, hakikaten e, baktığınız zaman futbol adına iyi işler çıkardılar geçen gün. E, ve geçtiler üç büyükleri. E, geçmişte de Bursa Spor biliyorsunuz. O dönem itibariyle bir dönem e, çok uğraşarak geçti. Ama ben evet. bu dönemde şu anda baktığınızda işte Alanya'nın hakikaten iyi oynadığını düşünüyorum. Antep'in işte yani sorunlar, hemen sorunlar çıkıyor biliyorsunuz bu tür Anadolu takımlarında yukarıya doğru giderken de. Yani başarı ve başarısızlıklarda da çok büyük sorun oluyor ama başarılarda da büyük sorunlar yaşıyorlar. Yarın öbür gün ben yani Alanya'da da o tür sorunları bekliyorum. Olabilir var. Gaziantep'te zaten çıktığı antrenörle olan biliyorsunuz Ayrılır. E, geçen sene mesela Sivas çok uğraştı ama e, bir yere kadar gelebildi. E, onun için Anadolu'dan e, çıkması, şampiyon çıkması çok zor gibi gözüküyor bana. Manizel söyle hocam. Yarın derbi ne olur hocam? Beşiktaş-Kaltasaray maçı var. Var mı kişiniz? Ben e, beraber biter diye düşünüyorum bu maçın. Çünkü neden diye soracak olursanız e, ağır zemin olacak. Çok fazla e, futbol oynama şeyi yani yüksek olmayacak. Böyle olunca sadece mücadeleye kalacak. İş mücadeleye kalınca da her iki takımda hata yapmamaya, yani yenilmemeye çalışacağı için ben büyük ihtimalle beraber bir tevzü düşünüyorum. Peki. Birinci lige geçelim hocam. Takip edebiliyor musunuz birinci lige? Çok güzel bir yarış var şu Takip edebiliyorum bu arada. İşte Sakarya'dan ayrıldıktan sonra maçları seyrediyorum. Süper Lig birinci bütün maçları seyrediyorum. Sizce kimden çıkarttınız? Nasıl anlamadım? Süperli Geçici hangi takımlar çıkabilir? Şu an Anladım. biraz erken. Görüntü olarak baktığınızda Adana Demirspor gibi gözüküyor. Birinci aday. Çok transfer yaptı. İşte şöyle oldu böyle oldu diye. Ama geçen yılda aynı şeyi yaşadı Adana Demirspor. Böyle yani baktığınızda çok transfer yapıp, çok iyi transferler yapıp şampiyon olacak diye bir yok. Ama benim yine favorilerimden bir tanesi Adana Demirspor. Bu arada Giresun takımı bir takım bütünlüğü içerisinde oynuyor. E, adaylarımdan bir tanesi de Giresun olacak. Yani e, için. E, diğer e, arkadan gelen takımlar var. Mesela şimdi Samsun takımı çok e, kalite bir takım olmamasına rağmen futbolcu kalitesinin çok yüksek olmamasına rağmen e, iyi puanlar topladılar. Bu arada devre arasında eğer güçlendirirlerse büyük aday olabilirler. Dünyasını üsttekine aldılar hocam. E, Şirası e, ama işte gelen oyuncuların da bu takım bütünlüğü içerisinde eğer katkı verirlerse Samsun takımı da bu e, grubun içinde olur diye düşünüyorum ben. E, alttan gelen takımlarda şimdi e, mesela baktığınız zaman Keşiören takımı hakikaten çok değerli toplu bir takım oyunu oynamaya çalışıyor ama yani zannetmiyorum yani şey olabilecek, e, üste çıkabilecek e, gücü olduğunu düşünen, düşünmüyorum. Bunlara takip eden bu mesela bu spor takımı genç olmasına rağmen inanılmaz bence iyi puanlar topluyorlar. İstanbul spor takımı bana göre dördüncü şeylerimden yani adaylarımdan bir tanesi. İstanbul spor takımı takım oyununu oynayarak doğru oynayarak genç oyuncuları da iyi montaj ederek o ilk üçün ardından dördüncü olarak aday gösterebileceğim takımlardan bir tanesi. Ve altlardan gelebilecek takımlarda, playoff için gelebilecek takımlar mesela bandırma spor gelebilir diye düşünüyorum. Futbolcu kalitesi yüksek ama baştan çok büyük zorluklar yaşadılar. Daha sonra toparlanıp gelmeye çalışıyorlar. Bu Spor takımı playoff'a gelebilir mi diye düşünüyorum. Genç olmaları biraz dezavantaj gibi gözüküyor ama uğraşıyorlar. Yani üstte 8-9 takım playoff için ve şampiyonluk için ulaşıverecekler. Hatta 10 takım. Altta da, e, küme düşmeme adına e, baktığınızda işte Ankaraspor e, Eskişehirspor e, işte daha sonra akisar ve e, akabinde Balıkesir, akabinde Adanaspor'da ve bolu da o grubun içinde gibi gözüküyor onlar da e, kime kalabilmek için gerekli çab çabasını sarf edecek diye düşünüyorum ben Yukarıdaki takımlarda e, e, şampiyonluk bir pri için işte dediğim gibi 10 takımın bir şeyi var diye düşünüyorum şansı var Balıkesir sporuna bağlanma sporu soracaktım. Şampiyonluk yaşadığınız kulüpler, onlara da bir değindiniz. Ee, Balıkesir bu sene e, maddi zorluklar yaşadı. Transferi son güne açtı. Yarı boyunca baktığınız zaman çok e, yani başarılı olmadı. Devler arasında bile, bilemiyorum transfer açarlar mı. E, açarlarsa işte onlara da oyuncu gerekiyor. E, ve maddesel olarak biraz daha zor durumda oldukları için de e, işleri kolay değil. Ben e, ligde tutunabilirlerse e, mutlu olacağımızı düşünüyorum kendi adıma bir. İkinci bir şıkta, e, kolay bir iş değil. E, ama e, dev, bu devre arasında iyi değerlendirirlerse e, ligde kalabilirler diye düşünüyorum. Bandırma Spor Takımı'nın da işte baştan kötü başladığını ama daha sonra bu Covid e, o illeti onları biraz zorladı. Ama e, şu andaki tabloları iyi. Kadro kalitesi de kaliteleri de çok yüksek. Ben e, daha iyi iş bekliyorum. Yani ikinci devrede ben playoff'da olabilirler diye düşünüyorum anlıyız. Hocam şimdi ikinci ve Sakaryaspor'a geçeceğiz. Ee, Sakarya Spor'la ilgili de çok sorular geliyor alttan. Bazılarını sormaya çalışacağım gördükçe. Sakarya'dan da çok selamlar var. Kölden falan size selam söylüyorlar bu arada. Sağ, sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam e, Sakarya başladınız sezona ama Sakaryasporla olmadı bir türlü. Neden olmadı? Ya şöyle tabii. iki kere iki dört etme diye bir e, dalda yarışıyoruz Yani böyle. Bizim meslek böyle bir meslek. E, sene başında biz, ben de e, baktığınızda çok doğru transferler yaptığımızı düşündük. Doğru bir takımı kurulumuzu düşündük. Ama bizim dönemimizde baktığınızda beraberlikler ve e, yani iki tane üç tane berabere kaldığınız zaman başarısızlık olarak niteleniyor. Baktığınız zaman başarısız gibi gözüküyoruz. E, böyle olunca da e, ayrılmak zorunda kaldık bir de Bodrum maçı sonrasında ayrılmak zorunda kaldım. Ama ben o e, Sagarispor takımının iyi bir takım olduğunu düşünüyorum yine yani, takım olarak. Benden sonra zaten baktığınızda 8 maçın 6 tanesi kazandığı yanılgıyorsun. Eee yarın da bir maçları var. İnşallah onu da kazanırlar. Eee ya bu grupta yine söz sahibi takımlardan bir tanesi ama e, rakibimiz olan ekip kaybetmedi. Kaybetmeyince de ilk kazanınca tabii puan olarak biraz daha geride kaldılar. Ee, ama şu var ki Sakaryaspor takımı genel anlamda baktığınızda şu anki takımı e, bu sezon e, sezonun sonunda mutlak sür zaten pireo sorunu yaşamayacaktır ama ev takılmadığı sürece işleri kolay değil ev takılırsa yine ikinci aday oradaki ikinci aday Sakaryaspor takımı bence e, ya bizim de bazen şanssızlıklarımız oluyor futbolda teknik adam olarak da. Ee, başarılı olmak için gitti. Geçmiş dönemde de benim orada tabii çalıştığım için başarılarımız da var. Ee, becerebileceğimizi düşündük ama bazen bazı şeyler e, rayında gitmiyor. İyi bir takım olmasına rağmen doğru bir e, konumlandırma yap konuşlandırma yapamadık herhalde. Ee, burada da e, cezasımızı kestik kendimize. <gülüyor> Aylımak zorunda kaldık. Ee, bazen başarısızlıklar oluyor ama o takım ben şu anda e, Sakarya Spor takımının iyi takım olduğunu düşünüyorum. Senenin sonunda yine bir şekilde bir üstlükte çıkabilmek için bütün gücünü sarf edeceğimi düşünüyorum. Senenin sonunda inşallah buradan yine onlara da sesleniyorum. Başarmaya, başarmak için gerek tüm çabaların sarf etsinler. Büyük ihtimalle de önümüzdeki yıl bir üstlükte olacaklarını düşünüyorum ben. İnşallah hocam. Sakarya Spor, Koca bu tip takımlarının yerleri ikincilik değil, kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Alt dikteki bu tür takımları görmek istemiyoruz. Daha bunları hepsini üst görmek istiyoruz. Çünkü onun için çok sene başında ben de çok istiyordum bu takımı. Yani devamlı her maçı kazanalım ama futbolda bazen işte her maçı kazanamıyorsunuz. Mesela geçmişte de 10, 13 maç oynuyoruz. 12'sinde kazanıyorsun, Birini de beraber kalıyorsun ama o, o beraberlik sizi baktığınız zaman başarısız olarak adediliyor. Ne yazık ki futbolda bunları var. Bu, bu sene Sakarya'da yaşadığımız olay o değildi tabii ki. Baştan biraz kötü gittik ve muhalefet olunca da işler kolay olmuyor tabii ki. Çünkü mutlak başarı bekleniyor. Mutlak başarı beklenen yerde de mutlaka başarılı olmak zorundasınız. Hocam Tatangalar size selam beklenmiş. Yorumlar atıyorlar. Selam ya, söylerseniz. Ta, en büyük şanssızlığımız benim kendi adımı söyleyebilirim. En büyük şanssızlığım. E, ...seyircinin olmaması, tadangaların orada olmamasıdır. Onlara buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Onlar olsaydılar... E, ...bunların hiçbiri olmazdı. Biz her içerideki bütün maçları da... ...üçer pandatı tamamlardık. Hatta dışarıdaki maçlarda da çok büyük destek oluyorlar. E, ve... ...seyirci baskısı olmayınca... E, ...oyunculardaki o motivasyon... ...daha düşüyor. O Onu yaşadık. E, onun için de ben... ...benim adıma büyük şanssızlık diye düşünüyorum. E, seyircisiz olması, tadangaların olmaması benim adıma çok büyük şanslılık. Bir seyirci soru söyleyeyim hocam size. Kutbolcular sizi dinlemek için mi oynamadı demiş Berk beyler. Ya bu tür şeyler söylemler, şimdi başarısızlıklar olunca çeşitli söylemler olur. Her türlü e, şeye açık tabii. Ucu açık bir durum. Şimdi kalkıp buradan işte futbolcular oynamadı, yönetim şöyle yaptı, böyle yaptı dememizin bir anlamı yok. Demek ki dizaynı doğru yapamamışız. Diğerlerde hata yapmışız. Futbolcular hata yapmış, yönetim hata yapmış, bizler hata yapmışız. Ama hataların sonunda biliyorsunuz, ilk kurban teknik direktördür. Biz de Mali. biz de cezasını gördük yani. Ne oldu? Bu, bu sene belki bu takım şampiyon olacaktı. O başarı ben elde edecektim başında olarak ama... Senenin sonunda yine inşallah çıkarlar, başarılı olurlar ve bir üstü çıkarlar. Ben de bununla çok övülürüm diye düşünüyorum. Ama yine tekrar ediyorum, çok büyük şanssızlığımız taraftarın olmaması, tatangaların orada olmamasıdır. Kesinlikle. Hocam o konuda ben de çok karşıyım. Hatta daha önceki yayınlarımda diğer teknik direktörlerle de bu konuyu söyledim. Yani 3-5 mağlubiyetle bir hocanın gönderilmesi bence çok saçma. Çünkü e, şöyle bir durum var. Mesela bir kulüp istediği kadar tek direktör değişebilir ama teknik direktör üçüncü takımı çalıştıramıyor. Aynısı kulüpler için geçerli olsa zaten bu kadar da kolay tek direktörler gönderilmez bence. Bu konuda bir değişiklik olması gerekirse ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben size bir örnek vereceğim şimdi o zaman. O çok güzel bir yere değil Ben şimdi evet. 2012 yılında Balıkesirspora gittiğimde devre arasında iki maç vardı. Ee, başını ağrıtmazsam güzel bir hikaye anlatacağım çünkü. Buyurun hocam dinliyorum. Ee, i̇ki maç vardı. İki maç kalıya gittim. Son iki maçtan birini kazandık, birini kaybettik. Devre arasına lider olarak. Zaten takım liderken gittim ben takım başına. 15. maçta. 16 ve 17. maçta. 16. maçta kazandık. 17. maçta içeride kaybettik. Kaybedince 15-20 günlük bir süre olunca da ben hem oyuncuları hem tak kulübü hem şeyi hiç tanımıyordum. Tanıma fırsatı buldum. Devre arasında işte yöneticilerle oturduk, başkanla oturduk. Dedik ne yapabiliriz, ne edebiliriz bu takımı. Dedim ki bana güveniyor musunuz, siz de güveniyoruz dediler. Hiç sorun yok. Ne istiyorsan onu yap dediler. Ben takım içerisinden dört tane oyuncu için bunlarla çalışmak istemiyoruz dedik. Devre arasında onları gönder. Yani bir başka takımla anlatsınlar. Önümüzdeki dönem düşünmüyoruz dedik. Bu önemli oyunculardır, takımdaki önemli oyunculardır. Çeşitli sebepleri var tabii bizim de ayrılmamızın. Neden diye sorduk o Bu takımda onlarla beraber olduğumda başarılı olamayacağımı hissettim ben kendi adıma. Böyle olunca da bunu da yönetime sundum, başkana sundum. Sağ olsunlar hiç kırmadılar. Ve yerine de üç tane transfer yaptık. Üç tane oyuncu transferi yaptık. Devri arasından sonra bu takım sezon bitirdi, şampiyon oldu, çıktı. Bir sene sonra yine takım kuracağız. Yine başkan yöneticiler oturup bana, bana güveniyor musunuz dedim. Güveniyoruz dediler. Tamam o zaman dedim. İlk önce mali bir tablo yaratalım. Ona göre hareket edelim. Tamam dediler. E ne, ne, ne yapmamız lazım diye sordular. Dedim ki 400 bin o dönem 2013-2014 sezonu kadar, yanılmıyorsam. Dedim ki 400 bin liranın üstünde bir lira futbol vermeyeceksiniz. Nasıl dediler? Yani şu anda işte bazı oyuncuların artıyor yani. 400'ün üstüne çıkıyor. O zaman gitsinler dedim. İstemiyoruz. Kim olursa olsun istemiyorum dedim. Gitsin. Bir mali tablo, mali disiplin dediğimiz her oyuncuya belli bir rakam. Ee, tabii ki bu 400'ün altında olanları var. Ama üst limit 400 dedik. Ee, bana dediler sen ne istiyorsun? 401 bin lira dedim ben. Nasıl yani dediler. E, 1000 lira fazla olsun dedim şeylerden. Tüm oyuncular. Yani orada para alacak oyunculardan bir, bir lira fazla olsun. E, Niye bunu söylüyorsun? Dedi. Genel müdürü bir lira fazla alıyor. Ne var bunda? Evet, baktığınız zaman genel anlamda futbolcuların çalışan, uğraşan, işçiler gibi göz şeyinde pozisyonda. Eee siz bunun başına bir tane genel müdür getiriyorsunuz. Genel müdür futbolcularına az paralıyor. Böyle bir tablo olabilir mi dedim. Uygun gördüler. Bazı oyuncuların işte 400'ün üstüne çıkıyormuş. Onların hepsini fikseldiler. 400 yaptılar. İşte 350 alan var. 300 alanlar. Neyse yani. Belli bir şey, şey disiplini. Hiçbir iddiamız da yok. Sezon başında. Likte kalalım. Bir çünkü. Likte kalırsa yeterli dendi. Ama öyle bir başladı ki bu başladı. Beşte beş galibiyetle başladı. Altıncı maç kaybetti. Yedinci maç, sekizinci maç yine kazandı. Devam etti. Devre arası olunca ya dedi ki bu takım şan, yani yukarı doğru gidiyor. Şampiyon olacak herhalde. Dediler ki devre arasında takviye yapabilir miyiz? Mesela e, gitmek istediğiniz oyuncular oldu. Hiç sorun yok dedim ben. O dönemde Cenerat'ta olaylı bir şeyle Ankara gitti. E, yerine oyuncular aldık. Bir tane bir sol bek aldık, bir sağ bek Yani hep bizim o Kafamızdaki şablona göre ben bunu alalım dedim. Çocukları tanıdığımdan da değil ama görüp seyrettiğim, bildiğim oyuncular hepsi. Dışarıdan. Aldık senenin sonunda bu takım şampiyon oldu. Ve Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıkınca işte benimle anlaşmayı düşünüyor yine yönetim. Ama yönetim kargaşası başladı. Şeyde seçimlerde belediye başkanlığını kaybetti. O kulüp başkanındaki kulüp başkan, başkanımız başkan yardımcısıydı. Belediye başkan yardımcısıydı. Böyle oldu işler biraz karmaşıklaştı. Yönetim basında ayrılıklar ortaya çıktı. Sonuç olarak e, benimle anlaştılar ama ben o şey, şey başkanı bir aradım bir gün. Başkanım neredesin diye ben Arjantin futbolcu seri dönmedim. Allah Allah dedim ben. Yani süperge çıkınca yönetim, e, taraftar, basın herkes çok bilmeye başladı. Vali futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Emniyet müdürü futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Bir baktım ki ipler elimizden kaçtı. Her şey bir tarafa. Darmadağın oldu Süper Lig'e Neden? Belli bir maddi, e, tabii geliri var. O geliri alınca herkes şey haline girdi. Bu işi ben öğrendim. İki yılda üstte şampiyon olunca herkes öğrendim dedi. Ve ne yazık ki e, Süper Lig'de e, 9. maçtan sonra ayrılmak zorunda kaldım. O takım dosyadan tekrar gereği küme düştü. Burada anlattığım olay ne biliyor musunuz? Bir teknik direktörünüz var ona inanıyorsunuz, onun söylediklerini yapıyorsunuz ve devam edip gidiyorsunuz. Ve iki yıl içerisinde, hatta bir buçuk iki yıl içerisinde iki tane şampiyonluk yaşıyorsunuz. Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Bu sadece ve sadece o dönemin yönetiminin bana verdiği değerden kaynaklanıyor. Süper Lig'e çıktığınız zaman işte ne değerimiz kaldı, ne şeyimiz kaldı, her şey, her şey değişti bir anda ve sonucunu görüyor musunuz? Sonucunda o sene kime düşüyorsunuz? Burada evet. ki bunu, bunu neden anlattım? Anlatmamın tek seveyi biraz evet bütün o sorduğunuz sorulara cevap. Teknik direktör isterse kimi getirirsiniz getirin. Sizin doğru bir takımınız yoksa işleyen bir iskeletiniz yapınız yoksa o parçaları doğru bir şekilde konumla konuşlandıramıyorsanız her gün işte hoca bilmiyor, futbolcu biliyor, yok yönetici bilmiyor bu dedikoduları yaparsanız sonuç, sonuç itibariyle başarısızlıklar ortaya çıkıyor. Ki kulüplerin birçok batarı da bu yüzden zaten o transferi yapalım, bu transferi yapalım. Ya transfer yapmakla bir yere varamazsınız. Doğru transfer yapmanız lazım. Uygun parçalara bulmanız lazım. Uygun parçalara bulmazsınız. Boşuna transfer yapmış olursunuz. Şu andaki bizim ülkedeki en büyük, en kötü olay bu. Taraftar istiyor. Doğru, haklılar. Ama şu var. Taraftarı şeyde tutabilecek. O dizaynda tutabilecek bir başkan. Onları mutlu edebilecek bir başkan. Nasıl Doğru transferi yapabilecek bir başkan. İlla ismi var, cismi var diye alması gerekmiyor. Ona ihtiyaç var mı yok mu? Elinizde iki tane sağ kenar oyuncusu var, ön oyuncusu var. Üçüncü oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Size doğru oyuncu hangisi? Bunların tamam. bugün hesabını, kitabını ne başkan ne yöneticiler yapıyorlar. Şu anda bizim ülkede biliyorsunuz menajerler ellerindeki bozları verebilmek için gerek. Tüm başkanlarla bağlantıları çok yüksek. Şey için bunu tabii menajerleri kötüleme adına söylemiyorum. Onlar da kendi işini yapıyorlar. Ofbozları diğerlere vermeye ve transfer yaptırmaya çalışıyorlar. Onlar da haklılar kendi adına. Ama bir kulüpte kulüp başkanı, yöneticiler, teknik direktör aynı kafada değilse, birlikte düşünmüyorlarsa, birlikte e, o taraftarı, e, o oyuncuları eğer doğru dizayn edemezlerse asla ve asla ben e, bir takım başarılı olacağına inanmıyorum. İkinci bir şey Bizim ülke futbolluğunda düzeleceğine inanmıyorum. İnanmıyorum kesinlikle. Neden? Çünkü 3 günde bir ya yani üç ayda bir teknik direktör değiştireceksin. işte 6 ayda bir 10 tane futbolcu göndereceğim, 10 tane futbolcu getireceksin. Öyle takım olunmaz ki. Bir takımda şimdi Avrupa'nın e, şeyde örneklere bir bakın. Sezon, yani devre arasında bir tane oyuncu alırlar en fazla. Sezon başında 3 tane veya 4 tane oyuncu alırlar. Kadın Hocam Ankaraspor'du. Dört hoca değişti. Şanlıurfa Spor beşinci hocasıyla başladı. Yarın beşinci hocası çıkıyor maça. Yani çok garip hakikaten. Yani şimdi şey, ne olacaksın? Hoca mı oynayacak? Yani yarın hoca çıkıp oynasa tamam. Sorun yok. Ama <gülüyor> hoca oynamayacak. Hoca sadece e, doğru dizayn etmeye çalışıyor. Doğru yön vermeye çalışıyor. Ha, olur mu olmaz mı? O futbolcular onu yapabilir mi yapamaz mı? O da tartışılıyor zaten. E şimdi ben Sakarya'dan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra altyapıdan hocamız geldi. E baktığınız zaman 8 maçta 6 maçını kazandı. Şimdi ne elinde sihirli denek mi var şeyin? Gelen hocanın? Ben size soruyorum. Benden benden sonra 8 maçın 6 tanesini kazandı bu takım. Ki kaybettiğim maçlar da geçen hafta Kastamonu Kastamonu maçını kaybetti. Düşün. Şey değil yani böyle kaybedebileceği bir maç değil. Onda o maçı çok rahat kazanabilirdi. Evet. Ama i̇yi kaybettiği maçı da kazanabilirdi. E şimdi 8'de 8 kazansaydı ne yani geldiği için şey, bir hafta içerisinde şırıngayla kondisyon mu yüklendi? Şırıng veya işte beyinlerine e, haplarla şey yani fikirleri mi değiştirdi? Ama ne şey baktığınız zaman başarılı mı? arkadan başarılı. Geldi. Altyapıdan geldi arkadaşımız. Ve benden sonra devam etti. Çok da başarılı. Tebrik ediyorum onu da. Hayriyeten tebrik ediyorum. Ama ne değişti? Ne değişti de bu kadar şey yaptı? Bu takım zaten iyi takımdı. Ama biz içini dizayn edemedik. Biz yönetim bazında, futbolcu bazında, teknik adam bazında hatalar yapmışız ki bu kadar başarılı olamadık. Bu kadar basit yani. Bu anlamda söylüyorum. Yani bir teknik adama da şey için söylemiyorum. Sabretmek lazım. Bu 6 ay, 1 sene bir teknik adamın çok iyi teknik adam olduğunu, iyi teknik adam olduğunu söyleyebilmek için en az 2 yıl gerekli. Biz 3 ayda adamın şey, iyi kötü yorumunu yapıyoruz. Bizim şu anda yap Türkiye'de yapılan işlem şu: başarılı ve başarısız teknik adamlar var. Nasıl diyeceksiniz? İşte birisi gidiyor, sen geliyorsun takım kazanmaya başlıyor, başarılı oluyorsun. Evet. Başarılı olursun. Tamam, sorun bir. yok. Ama başarısız da olabilirsin yani. Çok da normal, anormal ne değil. Şimdi ben de şimdi futbolcu kapasitesi düşük bir takıma gitsem çok doğal olarak şu anda e, elimi değdirdim her şey çok güzel oldu. Mümkün değil. İyi bir takım ancak daha iyi antrenör iyi dizayn edebilir. İyi olmayan bir takımı nasıl dizayn edersiniz? Nasıl başarıya götürürsünüz? Mesela işte o Balıkesir takım ilk başladyken benim gittiğimde şeydim ben. Takım liderdi zaten. Hani iyi bir takımdı. Neட்சியen sonunda şampiyon oldu zaten. Yani iyi oyuncu seviyesi yüksekti yani. Benden evvelki Antonyo da başarılıydı yani baktığınızda. Ama bazı sebepler işte siz istediğiniz kadar başarılı olun. Bazen ayrılıklara sebep olabiliyor yani. Doğru. Sakarya Spor'dan sonra bir teklif aldınız mı hocam? Aldım ama şu an ben pandemi dolayısıyla pek düşünmüyorum. Aldım bir iki, bir iki takım aradılar ama ben bu arada biraz dinlenmem gerekiyor. Hem baktığınız zaman bu sezon sezona zaten pandemi damga vurdu. Çünkü neden? Bir bakıyorsunuz bir takım pandemi de şeyiyle 3 maç oynayamıyor. 2 maç oynayamıyor. Ee, önümüzdeki dönemde e, yani bazı takımların bugüne yine pandemiye takılmayacağını nereden bilebiliriz? Düşünün şimdi. Eyüp takımın büyük avantajı var. Manisa FK'nın ilk beye büyük avantajı var değil mi? E evet. Ben size soruyorum. 3 tane maçı arka arkaya 10 tane 15 tane oyuncusunun şey oldu düşünün. Covid-19 olduğunu düşünün. Ee, COVID -19 olduğunu düşünün. Olursa ne olacak bu takımlar? Üç maçı da 15 oyuncusu Covid oldu. E, alt yapıdan getirdin, yan yapıdan getirdin de. 9-10 kişiyle oynamaya çalıştın. Üç maçı kaybettin. O aldığın bütün avantajların hepsini yitirdin. E sonra antrenör başarısı deyip antrenör kovmak alırsın, Onu yapmaya çalışırsın. Yani bu sezon e, baktığınızda işin aslına bakarsanız o tarafı da var. Çünkü federasyon bir de şey çıkardı şimdi. Her türlü halükarda oynayacaksınız dedi. Evet. Oynamazsınız yani şey yapamazsınız puan alamazsınız. Evet. Yükmen yani, indirsiniz. Böyle olunca da çok fazla çalışma şeyim yani istemiyorum bu dönemde çok fazla şeyim olmadı yani isteğim olmadı. Birkaç takım aradılar da. ama ne ki onlara da aynı şeyi söyledim. Şu an düşünmüyorum diye. İnşallah şu pandemi olayı bir an evvel da biz de yine bu işin içinde bulunmak için gerekli çabamızı sarf edeceğiz tabii. Hakkınızda en iyi hocam. Bir Kocaeli seyircimiz e, soru sormuş. Mustafa Reis Takcancı'nın Kocaeli spor anlaştı diye bir görüşünüz nedir hocam? Sormuş. Vallahi hayırlısı olsun ha. ama şu var tabii aynı Sakarya'daki Kocaeli'de yani teknik adamı yapmak çok kolay bir iş şey, değil çok zor bir iş. Şey. Büyük bunlar büyük camialar. Bu camiye çalışmak kolay bir iş değil. Ben Mustafa Reis hocanın hakkında çok başarılı. Yani ben bana göre çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok da iyi bir insan. İyi tanırım kendisini. Ama şu da, şu da var tabii ki yani. Mustafa Reşit Hoca bir, bir proje adamıdır. Belli bir süre gerekir. Belli bir zaman gerekir. Yani o hemen geldiği gibi işte biraz daha söyledim ya bazen bazı bazı şekilde elimizi değdiririz de işte, bu oyuna kazanır gideriz. Şimdi geçmişte benim bu, bu tür şeylerim var. Ben mesela bazı takımlara gittiğimde gittiğimden itibaren devamlı kazanıyordu takımlar ve çok da başarılı oldular. Birçok takımda var bu. Oldu, benim başıma geldi. Yani başarılı oldum, çok başarılı oldum. Bandırmaspor'da Spor'da, Manisa FK'da gittiğimde, hakikaten müthiş bir şekilde devam etti. Doğru dizayn ettik demek ki işler de rast gitti. Ama büyük camialarda eğer işte 6 maç kazanıp bir maç kaybedersiniz, başınız belada demektir. Mustafa Reşit Hoca da bir proje adamıdır. Yani belli bir dengede gider. Nasıl dengeleyeceksin? Doğru iş yapmak için gerekli zaman gerekir bu tür Ama bu tür takımlarda zaman olasılığı zaman yoktur yani şansı yoktur. Onun içinde o tehlike var ama olursa hayırlısı olsun başarılı bir arkadaşımız ben sevindim de yani onun adına. İnşallah çok da başarılı olur Koca Elba. Ama kolay değil. Kocaeli'de çok zor bir ya. Biliyorum hocam. Kocaeli doğumlu birisi olarak çok iyi biliyorum onu. Zor Hayırlısı diyor. olsun. Hayırlısı i̇ki olsun. Yani. Bandırmalı seyircilerimizin soruları var orada. Yani bandırma Spor'u neden konuşmuşsunuz falan demişler ama biz program başında konuştuk. İsterseniz Hı -hı. tekrar değinmek isterseniz. Bandırma Spor veya Balıkesir'e teklif geldi mi hocam? Bu arada, genel Yok. Her iki kulüpten de teklif gelmedi. Yani bu tür bir olayda gelseydi belki düşünebilirdim de bir üstlük de şeyde çünkü oralara ikisine de gönül bağım var benim. Gönül bağ o, o, gönül bağımın olduğu takımlara karşı şeyimiz zafiyetimiz var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, tür, bu tür olaylarda dayanamıyoruz yani şey olunca oradaki çok hatırlı arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Aradıkları zaman biz hayır diyemiyoruz. Ee, ikinci bir şey şu anda her ikisinin de teknik direktörü var. Onun için e, şey, e, ne derler ona? Bizim de kurcalamamızın bir anlamı olmaz. E, oradaki teknik adamlar da e, rahatsız olmasınlar. E, o türde bir şeyimiz olmasın yani. Onlara rahatsızlık vermeyelim Ama Bandırmaspor için bu sezon bu takımın ben iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani ben playoff oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok hakikaten baktığınızda bu ligin üst kalite oyuncuları var. Doğru dizayn edilirse ki ee, son maçları zaten gösterdiler onu. Ee, ki en son Torşe'yi falan da aldılar. Yani baktığınız zaman bir kenar e, şeyleri çekiyorlardı. Daha çabuk oyuncular e, zorluğu çekiyorlardı. Otur oyuncular da aldılar. Ben ikinci devre e, şey bekliyorum yani bandırmadan e, üst sıralara oynamalarını. E, playoff kesinlikle olabileceklerini düşünüyorum yani. Balıkesir takımında dediğim gibi e, bu kadrosuyla dikte kalırsa başarılı olur diye düşünüyorum. Transfer yaparlarsa daha rahatlarlar. Ama transfer yapmazlarsa yani bu kadro biraz daha, Balıkes'in kadrosu biraz daha zayıf. Tabii Bandırma Spor'un kadrosu hakikaten daha üst kalite ve iyi iş yapar diye düşünüyorum. Hocam bir seyirimiz hocam yönetir misin? Adap Bazar köftesini özlemiş mi demiş. <gülüyor> nasıl özlemeyeceksin diyor. Yavuz'un Yavuz yanına gidip onu yiyorduk. Onun için buradan da Yavuz arkadaşıma ya Jeff'in İsmail sahibi Yavuz arkadaşıma çok selamlarımı iletiyorum. Eee unutmak mümkün mü yani? Ya özlemek mümkün mü orayı? Ee, ben de ben de Sakarya'yı çok seviyorum yani hem şey olarak, camia olarak hem futbol olarak bana çok şey kattı. Sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. O zaman kırmızı grup konuştuk. Beyaz grupta da Manisa PK bayağı önde gidiyor. Orada Manisa dışındaki takımlar size çıkabilir? Manisa FK'da bir, büyük fan, puan farkı yaptı. İkinci orada baktığınız zaman güç dengesinin yani oyuncu kalitesinin Hekimoğlu e, varsa Koca'yla geliyor arkadan. E, yani benim şahsi görüşüm büyük ihtimalle Manisa FK bu işi çok geçen seneden de kendim çalıştığım için biliyorum. Çok ciddiye oluyor. Çok doğru bir kulüp. Doğru kulüp olduğu için çıkması anormal bir şey değil. E, geçen senenin o e, iskelet kadrosunun üstüne Doğru oyuncularla takviye yaptılar. Şimdi devre arasında yine ekleme yapıyorlar. Böyle olunca da e, ödemeleri yerinde. Çalışma şartları iyi. E, ve Manisa FK'nın ben önümüzdeki yıllarda daha üstlere, yani en üstlüğe kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü kulüp yapısı buna müsait. E, böyle olunca da e, bu tür kulüplerin çıkmasına da fayda var diyorum. Çünkü Türk futbolu adına da, oyuncular adına da, teknik adamlar adına da ben e, yani o, o takımın çıkmasında. da çıkabilirliğini düşünüyorum. Ama arkasından da tabii bu iyi yapılanma döneminde olan bir ol takımı var. İyi yapılanıyorlar. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel söylediğimiz gibi camia olarak baktığınız zaman büyük camia değil gibi gözüküyorlar. Bunlar şirket takımları. Ama evet. e, gönül ister ki e, tabii işte gönül ister ki daha camia takımlarının, seyircili takımların yukarıda olmasını yapabilirsiniz. E, e bu camia takımları, şehircili takımlar da bu şirketlerden örnek alsınlarına yönetimlerini, teknik kadrolarını, e, futbolcu kadrolarını onu örnek alarak e, baksınlar. Ona, ona göre kursunlar ki o takımları geçerek onlar da üstlüğe çıksınlar. Yani bu örnekler aslında baktığınız zaman doğru örneği alırsanız e, çok daha başarılı olursunuz. Bu camia takımları da inşallah doğru örnekleri alırlar e, ve üstlüklerde olur ha yani süperlikte olması benim adıma hem Sakaryaspor'un hem Kocaelispor'un hem Balıkespor'un yani seyircili hem Bandırmaspor'un sporun bu tur takımları yukarıda olması çok sevinici olur diye düşünüyorum. Zaten ama, benim de bu inden kırmızı gruptan Sakaryaspor beyaz gruptan Kocaelispor özellikle çıkmasını istiyorum hocam. Ya seyirci takım olarak hep <gülüyor> aynı gönlümüz bunu istiyor ama dediğim gibi işte doğru dizayn edemezsiniz e, bu tür doğru konu konuşlanmış takımlarla mücadele biraz geç kalıyorsunuz ve sonuç itibariyle senenin sonunda baktığınızda belki şeyde ne derler ona birinci olarak çıkamazlarsa eğer ki gönül ki çıksınlar ama orada üçüncü bir takım çıkacak Sakarya Kocaeli son final oynamasınlar. Çok çok fena olur Hocam o zaman. <gülüyor> ya şöyle tabii. Birinden biri çıkacak en azından o avantaj var ama ee, tabii biriniz de çok üzülecek ki Sakaryaspor takım biliyorsun son dört yıldır beş yıldır böyle kariyerdan evet. finalden evet. dönüyor yazık oluyor ee, yani tabii ki gönlülseler birinci ol, ikisi de birinci olsun çıksın diye ama e, senenin sonunda bunları hep beraber göreceğiz e, konuşacağız e, ama görüntü olarak şu anki görüntü olarak e, benim diğer söylediğim e, alt şeyden gel kariyerden gelip Kiner'e oynayabilirler. O da e, e, olasılık tabii. Peki birincilikten kimler düşer hocam? Eskişehir spor kalabilir mi sinirlikte? Kalmaz. Kalamaz. Mümkün değil. Çok, çok az puanı var. E, ben Eskişehir'in e, küme düşeceğini düşünüyorum. Yani düşer diye düşünüyorum. Şimdi transferi yani. yine açamayacaklar. Genç çocuklar. Çok uğraşıyorlar. Müthiş mücadele ediyorlar ama güçleri yetmiyor. Çok da normal. Anormal bir şey değil. E, ikinci olarak Ankara spor takımının düşe, düşeceğini düşünüyorum. ben. Bu iki takımın düşeceğini düşünüyorum. Çünkü puantaj olarak çok zordalar. Bundan sonra da işte Akisar, Balıkesir, Meneme'nin bu grubun içinde olabileceğini düşünüyorum ben düşme grubunun içerisinde. Ve büyük olasılıkla Ankara Spor ve şeyden sonra yani Eskişehir'den sonra üçüncü takım aranabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok altta kaldılar. Çok çizgi işlerde kolay değil. Bütün herkes güçleniyor. Devre arasında transferler yapacaklar, hazırlık yapacaklar. Ee, ve makas daraldığı zaman kazanmak çok zordur. Yani e, maçlar azaldıkça e, o e, altta kalma baskısı, psikolojik baskısı e, kazanabileceğin maçları bile kazanamazsınız. O genç oyunculara hele o baskıyı hiç kaldırabileceklerini düşünmüyorum ben. Her iki takım içinde. Ankara Spor'da da çok genç oyuncular var. Şehir'de çok genç oyuncular var. E, Eskişehir Spor'da da. Ya, çok uğraşıyorlar. Çok didiniyorlar. Ama güçleri belli bir şeyden sonra yetmiyor. Ve geçmişin acısını yani geçmişte yapılan hataların acısını şu anda Eskişehir Sporu gibi camia çekiyor. Ankara Sporu gibi camia acıları çekiyor. Şu anda. Adem Osmanoğlu dört takım hocam şöyle demiş ama dört takım düşmüş Üç takım düşüyor. Yanlış biliyoruz. Seyirimiz. Ben de üç takım düşüyor. <gülüyor> Biliyorum. <musun? gülüyor> Süperlik gibi değil. Orada bir karşılık var herhalde. Kırmızı, şey, i̇kincilikten hangi takımlar düşer diye bir soru da var hocam. Karabük Spor, Şanlıurfa Spor gibi önemli camialar düştü gibi gözüküyor ama siz ne düşünüyorsunuz. Ya, Karabük Spor'un tabii şu anda sahip de yok. Onun için onun düştüğü bir gözüküyor. E, Şanlıurfa Spor yeniden dirilmek için gerek tüm çabasını sarf, sarf ediyorlar. E, büyük ihtimalle yine devre arasında takviye yapacaklar ama çok az puanları var. E, çok az puanları olduğu için de işleri kolay değil. Ee, ve e, ben e, bizim tarafta yani Sakarya tarafında e, baktığınızda Mama'nın düşeceğini düşünüyorum e, Karabük'ün düşeceğini düşünüyorum 3. takımda e, diğer takımlar içinde aranacak diye düşünüyorum İnşallah Bayburt olmaz hocam Bayburtluyum bu arada <gülüyor> Bayburt adaylardan bir tanesi bugün açtı Bayburt Spor'da. birkaç takviye yapmaya başladı bakalım Hayırlısı olsun yani neden diye soracak olsanız tabii güç dengesi bu oyuncu kalitesiyle orantılı doğru oyuncular bulabilirseniz e, ikinci evre biraz daha o savaşın içinde olabilirsiniz yani onları ek tabi takım diğer takımlarda var daha güç dengesini yüksek olmadığı takımlar var ama yani ilk görüntü bunları gösteriyor diğer grupta da Şamur Faspor biraz şeyle zorda de onun yanında zorda bunun yanında da Üçüncü takım olarak da aranacak diye düşünüyorum ben bir başka takım daha. O iki takımın üstüne bir takım daha aranacak diye düşünüyorum. Serkan Adabaşoğlu nasıl bir oyuncu diye soru var hocam. Ya Serkan tabii baktığınızda bu ligin kreatif orta sahalarından bir tanesi. Dikini oynayabilen, top taşıyabilen, öne oyunu daha çabuk götürebilen bir oyuncu. Ben... Sakarya ilk geldiğimde çok fazla yer almıyordu takımda işte ben o dönemde başlattım onu o şeyde ve e, o potansiyeli gördüğüm için başlattım tabii yani şeyinden değil. Ya bu futbolcu ben çıkardım anlamında söylemiyorum yani o potansiyel vardı işte o döneme kadar çok fazla kullanılmamış. Biz de o işi yapabilir diye düşündük ve çok da iyi becerdi. O gün bugündür de oynamaya devam ediyor. E, dikine giden oyuncu, Ortası, Türkiye'deki eksik olan, Türkiye'deki orta sağlığının hiçbir tanesi dikine top taşımıyorlar. Dikine koşu yapmıyorlar, boş koşu yapmıyorlar ve top taşımıyorlar. Serkan'ın öyle bir avantajı vardı. Yani e, kaleye dikine top taşıyan bir oyuncu, boş koşu yapabilen de bir oyuncu. E, böyle olunca da kendine e, avantaj sağlıyor. Aslında işin aslına bakarsanız e, hem kafasını hem fiziğini biraz daha artırmış olsa daha üstlükte de oynar diye düşünüyorum. Hocam, Karacabey'e Hoca gelir mi? Göztepe'ye Hocamız gelir mi? diye sorular var ama bir şey dersi söylemek yani, Ben oraya gelir mi gelmez mi diye bir şey ben her tarafa giderim. Ben bir okul takımında bile çalışırım. Yeter ki doğru dizayn olsun. Yani benim için işte o lig bu lig diye söyleniyor. Mesela ben bu nasıl enteresan bir örnek vereceğim. Ben Balıkesir'den ayrıldıktan sonra Kocaeli 1'liğe gittim. Neden biliyor musunuz? Proje takımı diye gittim. Ama Kandırılmışım. Resmen kandırıldım. Yani işte 3 yıllık, 2 yıllık projeli var diye Üç 3 yıl içerisinde Süper Ligi çıkarabiliriz diye düşündüm o dönemde. O türde bana vaatlerde bulundular. O türde şeyde bulundular. Ben de tamam bu işi becerebilirim. 3 yıl içerisinde belli kademelerden mesela o dönemde düşünün A Ligi'nden takım var. Oraya gitmiyorum. ben. Başka takımlar var. Üstliklerde takımlar var. Onları tercih etmiyorum. B Ligi'ndeki bir takımı tercih ettim. Neden? Başarılı olabileceğim doğru iş yapabileceğim bir takımı tercih etmeye çalıştım. Ama kandırılmışım o dönemde. Daha sonra anladım ama işte bir ay sonra, iki ay sonra anlıyorsunuz. Her işten geçmiş oluyor. Burada e, tabii yöneticilerinde çok şeyi var. E, arıza yapıyorlar. Neden? Ya sizi mesela ben bir İnegöl'e gittim. Sene başında 10 milyon bütçeyle var diye gidiliyor. E, gidiyoruz. E, bana o bütçeleri sunuyorlar. Bu şu futbolcuları alacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız diye. Bir, bak, bir bakıyorsunuz bütçe 1 milyon. E sonra başarısız oldun. E bu, bu takım nasıl başarılı olsun? Ben elimde sihirli değnek yok ki. E, en iyi şekilde yapayım. Yani bir futbolcu ne kadar çalışırsanız çalışırsanız kap kapasitesinin üstüne çıkamaz ki. Onun da evet. belli bir kapasitesi var. Kapasitesi yüksek oyuncuyu çalıştırırsınız, doğru dizayn edersiniz, daha verimli yaparsınız. E, o, o kapasitenin üstüne çıkaramazsınız. Bir kapasitesi var her oyuncunun. E, takımınızda yüksek kapasiteli oyuncu yoksa sizin de takımınız belli oranda olur. Onun içinde e, bu tür şeyler başımıza geldi antrenörde. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her takıma gidilebilir. Yeter ki doğru yönetilsin. Doğru hedef konsun. Bütün mesele bu. E, yani o, o ligdeymiş bu ligdeymiş benim için sorun değil. Ben üçüncü ligde çalıştım. Şampiyon oldum, olarak çıktım takımlarla. İkinci ligde şampiyon olarak çıktım. Süper ligde de şampiyon olarak çıktım takımlarla. Doğru dizayn edildiğin için çıktım. Bir baktığınız zaman benim kariyerime bir bakın e, puan ortalamama bir bak, Baktığınızda öyle e, her baba ilk de yok böyle ortalama. Yani iş, işin aslı bu. Evet. 300-400 maçı çıkmışımdır herhalde profesyonel hayatımda. Baktığınızda iki ortalamanın üstünde benim ortalamam var. Ya Türkiye'de böyle bir teknik adam bulmak şey değildir. Ama neden? Doğru takımlarda çalışmak gerekiyor. Doğru takımlarda <gülüyor> bulamazsanız işin başınız belada demektir. 368 maça çıkmışsınız hocam. 1.76 ortalama e, puanınız var. Baktığınız zaman az değil yani ortalama. Yüksek rakam bir şeylerle çalışıyorsunuz yani ortalamalarla. Ki bu ben e, yaklaşık herhalde yanılmıyorsam işte 368 maç da az maç değil yani. Evet. <gülüyor> bir ömür gibi gözüküyor. <gülüyor> Tabii hocam. Yani siz anlayacağınız bu... doğru takım olursa her zaman olur ama doğru takım olmazsa e, benim de başım belaya giriyor. O, ta, da, o takımın taraftarlarının da başı belaya giriyor. Yönetimlerinin de başı belaya giriyor. Çünkü bizim gittiğimiz yerde, e, şimdi söylenen şu Hoca e, geldi bu takım ise şampiyonla oynar. Ya iyi oynar da iyi doğru oyuncularla oynarsın, doğru dizaynla oynarsın, doğru yönetimle oynarsın. O doğru olmayınca biz de e, rezil oluyoruz. Yöneticiler de rezil oluyor. Taraftar da rezil oluyor. Hepimiz e, bu işten payımızı alıyoruz yani başarısızlıklarda da. Başarılarına alıyorsak başarısızlıklarda o payımızı alıyoruz. Hocam bugün herkes ya zaten hakem oluyor ya teknik tek, direktörü tek oluyor. Yani Türk futbolda her şey çok mu düzgün? Yöneticiler çok mu düzgün? Ne bileyim? Yani Türk futbolunun en büyük sorunu sadece hakem veya hoca mı? Türk futbolunun en büyük sorunları sizce nelerdir? Ben size bir şey söyleyeyim. Ee, Türk futbolunu yeniden dizayn etmediğiniz sürece tepeden tırnağın yeniden dizayn etmediğiniz sürece sadece günlük başarılarla böyle avunup gideriz. Yeni baştan dizayn etmeniz gerekiyor. Yeni baştan kurallar koymanız gerekiyor. Almanya dünya kubasında e, kaybettikten sonra, Büyük Hüsran'ın rolduktan sonra yeni bir değişime geçti mesela. Yepyeni bir şey yaptı. E, dizayn etti. Futbolunu dizayn etti. Federasyonundan e, takımlarına, profesyonel takımlarına, altyapılarına hepsini yeni baştan dizayn etti. Biz ne kadar başarısız ol, olursak olalım hiç öyle bir şey aklımıza gelmiyor. Biz günlük başarılarla birimizi kandırıyoruz. Bu sene Avrupa'da bitiş bir başarımız yok. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da şu anda takımımız var mı? Devam eden yok. Hiçbirisi kalmadı. Maalesef. Maalesef kalmadı. Hala biz günlük başarılarla birimizi yiyoruz. Hala işte Galatasaray'la Fenerbahçeleri onu dedi. Beşiktaşlar onlara bunu dedi. Yan yaptı, çamura battı. O işlerle uğraşıyoruz. Bizim Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni baştan dizayn etmesi lazım. Antrenörleri de dizayn etmesi lazım. Futbolcuları da dizayn etmesi lazım. Yönetimleri de dizayn etmesi lazım. Kurallar koyması lazım. Eğer başarılı olmak istiyorsak önümüzdeki 3 yıla, 5 yıla, 7 yıla e, uzun, orta ve e, kısa vadeli çözümler koymalıyız. Bu çözümler teknik adamdan, futbolcudan yani en tabandaki futbolcudan teknik adama kadar. Herkesin ee, bu işin içinde olması lazım. Bunu da dizayn edebilecek kim? Futbol Federasyonu. Eğer Futbol Federasyonu bu dizayni yaparsa 10 yıl sonra düzeliriz. Yani 2, 2, 2 yılda 3 yılda beklemeyin. Beklemeyin 2 yılda 3 yılda. Ee, eğer milli takımımız gidiyorsa bir jenerasyonda baktığınız zaman başarılı 10 tane 15 tane oyuncumuz çıkıyor. 2000 jenerasyonunu biliyorsunuz. O dönemde. Şimdi de yine bir 97-98 doğumların bir şeyi var. Bir jenerasyonu var. Onlar geliyorlar. Onlar başarılılar. Milli takımı onlar taşıyorlar şu anda. E onlar da gittikten sonra bir bakmışsınız e, Farayu adalarıyla onaya başlayacağız. Çünkü evet. gidişat oraya. Dizayn etmediğimiz sürece, birimizle kavga ettiğimiz sürece, futbolun futbol tarafını unutup sadece savaş, kavga tarafını e, konuştuğumuz sürece e, hiçbir yere varamayız. Benim için ben bu bu olaya bu açıdan bakıyorum ve yeniden design diyorum. Yeniden düzenleme. Peki hakemlerden bir türlü memnun olamıyoruz. Sebebi nedir? Varı yeterli buluyor musunuz? Hakemler hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Senin bir maç seçer bilmiyorum. Üniversite şunu söyleyeyim. Hakemler kadar çok başarılı mı? Aynen. Futbolcularımız nasıl başarısızsa hakemlerimiz de o kadar başarısız. Yani. Ama ama ama şu var. Ee, ben e, burada tabi şimdi bütün iş işte hakemler yapıyor dersen, abe olur var. Ee, ve e, hakemlere bağlarsak olayı kendimizi kandırız. Eğer bizim bizim oyuncularımız da e, şey değil, e, dürüst değil. Kendini atmak için, vakit çalmak için altiplerde falan bir görsünüz. Vakit çalmak için altı e, rakibi kandırmak için ve hakemi kandırmak için yaptığımız işlemleri göreceksiniz futbolcularda. E teknik adamlarımız da her mağlubiyete ve her başarısızlığa bir kılıp bulabilmek için hemen hakeme saldırma. Bunları hepimiz yapıyoruz. E, hakemler de bunun üstüne ne yapacaklar? E, e, biz bu kadar hata yapacağız, onlar hata yapmayacaklar ama onlar da yapıyorlar hata. Ve çok da doğal. Ve ben buradan mesela daha evvel de söyledim bunu bir öneride bulunayım size. Biz mesela ee, şeyde BESYO'larda e, üniversitenin futbol tarafında baktığınızda e, BESYO'larda okuttuğumuz o çocuklar var. Ne okutuyoruz? E, işte antrenörlük. Ne okutuyoruz? E, yöneticilik. Futbol yöneticiliği. Siz hiç BESYO'dan e, bitirip de an, teknik direktör olan BESYO'dan BESYO'yı bitirip de bir kulüpte yönetici olan birini gördünüz mü? Yok. Evet. Güzel. Şimdi ben buradan bir öneride bulunuyorum. Bir kere zaten baktığınız zaman bunlar meslekle değil. Üniversiteler bölüm açmışlar ama öyle bir meslek yok. Antrenörlük meslek değil. Ee, yöneticilik mes meslek değil. Ama bölümleri var. Ben de diyorum ki buradan hakemler için söylüyorum bunu. Madem öyle biz niye hakemleri besyeden yetiştirmiyoruz? Madem bunlar meslek değil. Ötekilerde meslek değil zaten. Hakemlik gibi bir meslek gibi gözükmüyor. O zaman biz üniversitede 5 yolları alırken 18 yaşında alsak 4 yıl hem pratik hem teorik eğitimlerde bulunsak bunların hepsinin hakem olacak diye bir kaybedeştık ama buradan yetiştirebilirsek çok daha doğru çok daha düzenli hakemler yetiştirebiliriz. Vali hiç yönetici olarak almıyoruz, antrenör olarak almıyoruz, hakem olarak mecbur o, onları alabiliriz. Hem de iş olana da bulmuş olurlar bari şeyleri bitirince. Ee, okulu bitirdiklerinde ellerinde bir, bir, bir futbol hakemliği olmuş olur. Ve Doğru. üniversitelerin böyle bölüm açmasına fayda görüyorum ben. Çok mantıklı hocam. Hocam bazı maçları sormuşlar. Samsun Spor maçıyla ilgili bir şeyler söylemek isterler mi hocam? Çilik maç galiba geçen seneki. Yani, en yani, o maçla beraber, çok, içinde beraber durmuş olayım. Çok güzel bir maçtı. Ee, hem taraftar olarak, hem e, baktığın zaman şehrin e, tabii stat güzel, sah iyi, oyuncular oynamaya çalışıyorlar. Seyirci muhteşem. Böyle bir maç oynamak bir teknik adam için e, çok güzel bir olay. E, maçın sonunda iki iki bitti o maç. E, kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Ama görsel olarak baktığınızda Lig B'de ki e, bir maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Evet. Bizim, bizim özlediğimiz olay bu. Tüm insanların veya e, görmek istediği olay bu. Böyle e, maçların oynanması lazım. Böyle maçlar olması lazım. Böyle taraftar olması lazım. E, ki oyunun bazında baktığınız zaman her iki takımda kazanmaya çalışıyor. E, ha, kay, kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama bu tür maçlarda oynamak, bu tür maçlarında bir takımın başında bulunmak benim adıma Son derece sevindiriciydi. O gün e, 87. dakikada e, boş kareye attığımız topu karenin içinden çıkardılar. Atıp, yenebilirdik. Belki o yensek o gün 3-2 olsa sezonun sonunda şampiyon biz olabilirdik. Ama futbolda bazen işte kısmetin olmayınca bahseler olmuyor. Hocam Balıkesir'de unutamadığınız maç var mı demiş Balıkesir'de bir sevgimiz? Ya Balıkesir'de o kadar çok anım var ki nasıl unutamadığınız? Bütün maçlar kendi başına bir olay. Ee, ...ama öyle baktığınız zaman... ...mesela ben çok üzüldüğüm bir maç vardı. Ee, İzmir'de... ...karşıyaka 3-1 yenildiğimiz maç. 10 kişiye karşı oynuyoruz. 10. dakikada karşıya 10 kişi kaldı. yazık ki 3-1 yenildik. İnanılmaz sinirlendim. İnanılmaz... ...dağıldım yani. Bir antiyonluk yaşandımda... ...dağıldığım zamandır. Çok üzüldüğüm bir maç. Ama e, sevindiğim maç derslerimiz. Maraş'taki... E, 85'in dakikada kadar 1-0 maaliyiz. 90 artı 2'de 2-1 galibiz Ve şampiyonluğu %90 yakalamış pozisyondayız. O maçı unutmak mümkün mü? Ve e, daha sonra işte Büyükşehir Belediye'yi e, 2-1 yenerek şampiyon olduk. Son derecede e, güzel maçlardı. Ama Maraş'ta bir maçta unutulmaz bir maçtı. Evet. Sakaryasporlu taraftarlar gezip e, duruyorlar ama yani biz Sakarya Spor'u konuştuk. Programın başında bayağı bir konuştuk. Programın tamamını Program biter bitmez futbolandı YouTube kanalında izleyebilirler ama yine de tekrar basmak isterseniz dinlersiniz. Ya Sakarya taraftarlarına buradan selamlar ve sevgiler sunuyorum. Ya o Sakaryaspor'u konuşmak tabii ki hepimizin çok ben kendi adıma söylüyorum çok memnun oldum çok saygı duyduğum sevgi duyduğum bir camia. Bu camiada çalışmaktan onur duyuyorum yani inanılmaz derecede büyük bir camia. Ama şu var. İstediğimiz kadar konuşalım. İstediğimiz kadar iyi şeyler yapalım. Ee, bütün iş şu. Başarının gelmeyince her şey negatife dönüyor. Ve e, daha sabırlı olmaları lazım. Bu sene eğer sabırlı olurlarsa ben bu sezon yine bu işi kıvırabileceklerini ve senin sonunda bir üstlükte olabileceklerini, olabileceklerini düşünüyorum. Bu takımın olacağını düşünüyorum. Ben, ben doğru takım kurduğumuzu düşünüyorum. Eğer devre arasında 3-5 rütuşla bu takım iyi iş çıkaracak ve sen en sonunda inşallah e, bir üstlükte olacak. E, bütün Sakarya'ya sevgiler saygılar sunuyorum buradan da. İnşallah bundan sonra e, daha başarılı olacaklar diye düşünüyorum ben. Hocam çalışmaktan en keyif aldığınız futbolcu hangisidir? Ya, ya şöyle hayatımda. tabii. Şimdi bireysel olarak Ahmet Mehmet dersen ben e, o türde düşünmüyorum. Ben keyif aldığım oyuncu çalışmaktan keyif aldığım oyuncu ne bilmiyorum. Siz ne söylüyorsanız onu yapan oyuncu. Profesyonel futbolcuların hiçbir tanesi buna yanaşmıyor. Kendilerinin daha çok bildiklerini düşünüyor. Ama şu var yanılıyorlar. Buradan onlara da sesleniyorum. Ee, neden diye soracak olursanız bir başınızdaki insan bir şeyi dizayn etmeye çalışıyor. Sizden istedikleri var. O istediklerinizi yaparsanız sizin başarılı olacağınızı biliyor. Biz de o yollardan geçtik. Gençken biz de oynarken antrenörler bize laf söyledikleri zaman Allah Allah bu niye böyle söylüyor? Haksız buluyorduk antrenörleri. Ama sonunda antrenörlük tarafına geçince bir baktık ki adamlar haklıymışlar. Doğru söylüyorlarmış. Biz hatalıymışız. Ben de buradan diyorum ki e, Ahmet Mehmet diyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Mesela e, bu türde oyuncular var mı? Var. E, ne söylersiniz onu yapıyorlar. Ne dersiniz? Nasıl istersiniz öyle oynuyorlar. O oyuncular e, benim için makbul. Şeyleri eee Teknik kapasitesi çok yüksek olmayabilir. Fizik kapasitesi çok yüksek olmayabilir. Ama o oyuncu ne istiyorsanız onu veriyorsa siz ondan alabileceğinizi bilirsiniz. Ama bazı oyuncular vardır. Hiç beklemeden işler yapar. Size maç kazandırır ama bir hafta sonra size maç kaybettirir. Yaptığı işlerle. Bu tür oyuncu e, çok makbul değil. Bunu da e, geçmişte ben Gordon Milne yanında Bursaspor'da yardımcı antrenörken Gordon'dan konuştuğumuzda hocaya yani daha kaliteli, yüksek kaliteli oyuncu neden almıyoruz veya bu tür oyuncularla çalışmıyoruz diye sorduğumda bana senede 30 maçta 28 tane oynayan oyuncu. 28 maçı oynayan oyuncu lazım. Bana her maçı %100 oynayan değil, her maçı %70 oynayabilen oyuncu. Bir maçı yüzde yüz, bir maçı yüzde on. Bir maçı yüzde yüz, bir maçı yüzde on oynuyor oyuncu lazım değil diye söylediğimde e, Allah Allah bu ne diyor diye düşünmüştüm. Daha sonraki e, antrenör yaşantımında e, baktım ki çok haklı. E, sezon başından sezon sonuna sizin söylediklerinizi yapan, takım için oynayan doğru oynamaya çalışan oyuncular e, benim daha çok makbulüm oyunculardır. Yani. Hocam bir şey bir sorusu alacağım. Manmara bölgesi yap. Çalıştığınız takımlar diyor, Tesadüf mü? Tesadüf. Evet, ben pek de şey değilim. Daha uzak. E, Bursa'da oturduğum için eve uzak yerleri pek tercih etmiyorum. <gülüyor> Genelde daha e, yani hafta sonu veya maçtan sonra daha rahat e, işte evimi taşıyamadığım için e, ailem burada çocuklarım var, torunlarım var onları bırakamadığım için veya onlarla beraber gidemediğim için e, daha uzak yerleri pek tercih etmiyorum yani. Hocam Bozuyuk'tan bir seyircimizin selamı var. Size geçmişin hatalarını çeken camialardan biri Bozuyuk Spor. Hocam bu konuda ne düşünür demiş. Doğru söylüyorlar. O dönem itibariyle işte ben de benim çalıştım dönemde de şampiyonluklara oynayan bir takım benim dönemde de aynı şey kuruldu. Ben de orada baktığınız zaman benim gittiğim ilk döneme çok başarılı oldum ama daha sonraki yaz sezonunda iyi bir takım kuruma rağmen şey yapamadık, sonuç alamadık. Ayrılmak zorunda kaldım. Yani şöyle Biraz evvel anlattığım şekilde. Çok iyi transferler yapabilirsiniz. Ama onu karşılayacak gücünüz var mı? E karşılayacak gücünüz yoksa iyi transferler yaptınız. Karşılayamıyorsunuz. Daha sonraki yıllarda 3 yıl 5 yıl böyle dayanıyorsunuz. Borçlana harçlana. Ondan sonra da e, kulüp kapanmaya kadar gidiyor. Bozlik Spor'da bu kulüplerden bir tanesi hakikaten üzücü bir olay. Ama ne yazık ki e, işte ayağını yorganına göre uzatıyoruz ya uzatmazsak şu anda da bir tek bozukluk değil. Şu anda kulüplerin bir çoğu da bu pozisyonda ama direniyorlar. İnşallah kurtarırlar kendilerini. Yani şu anki tabloda da Türkiye'de aynı konumda olan birçok kulüp var. Mesela şimdi Gaziantep, Mersin, İdman gittiler. Yukarıdaki isimli takımlar. Alttaki daha e, baktığınız zaman çok tanıdığımız takımlar değil ama onlar da e, yazık olup gitti. Hepsi kapanıp gittiler. E, i̇nşallah bundan sonraki böyle bu hataları en azından indirgenizde o takımlarda diklerimizde oynamaya devam ederler. Hocam Necat Bey'le birkaç cümle anlatabilir misiniz? İnsan, adam rahmetli ve ben e, gurur duyuyorum onunla çalıştığım için. 4 yıl yanında yardımcılık yaptım. Gururla e, buradan danıyorum e, ve rahmet danıyorum. E, kardeşim gibiydi. Aynı yaş, yaşlı yaşımız aynıydı. Ve bir Avrupalı teknik adam ve inanılmaz hoşgörülü, dünya iyisi bir insandı. Rahmetlanıyorum ee, Buradan e, tabii hala eşiyle de burada görüşüyoruz, şey yapıyoruz, e, diyaloğumuz devam ediyor. Ama e, onur ve gurur duyduğum bir arkadaşım. İyi ki onunla çalışmışım. Çok şey öğrendim ondan. E, ve e, sevgi ve saygılanıyorum, rahmetli anıyorum. Hocam, Tatangalar'ın gücünden bahsettik. Size bir sorun şu olacak. Biliyorsunuz pandemiden dolayı seyircisiz önemli maçlar ki bunun sıkıntısını da genelde büyük taraftarı olan camialar çekti. Sizce de %20 olsun veya %30 olsun belli bir kapasiteyle artık seyirci dönemlere başlanmalı mı başlar? Kesinlikle başlanmalı. Hele sakarı için mutlaka başlanmalı. Eğer, yine söylüyorum burada, Tatangalar olsa, olsaydı şu anda ben takımın başındaydım ve takım da liderdim. Bunu söyleyebilirim. Bu kadar etkili Doğru. yani. Bu kadar etkili. Doğru. Ben geçmişi bildiğim için söylüyorum. İnşallah bundan sonra %30, %40 değil, %100 de şey yapar. Bu pandemide belası bir an evvel geçer. Onlar tabii. da takımlarını buluşurlar ve çok büyük destek olmaya devam ederler. Sakaryaspor'da keşke olmasaydı dediği bir olay var mı hocam demiş bir seyiriniz? Ya şöyle tabii bu tür olaylar da bir tek olayla bağlantılı değil birçok birçok şey eğer bir başarısızlık varsa birçok noktada var. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim hata yaptım şöyle hata yaptım benim birinci günde itibaren kontrolü hiç kimseye bırakmam lazımdı. Çünkü başkan o yetkiyi vermişti bana. Ben biraz demokratik olsun diye hepsini şey yapmayı işin içine almaya çalıştım. Onun için de büyük hatalarımdan bir tanesi bu. Futbolda demokrasi olmazı bir kez daha öğrendim. Doğru. Son bir şey sorusunu alayım hocam. Türk teknik direktörleri neden yurt dışına çıkamadığı bir soru var. Takım bulduk da gitmedik mi yani? <gülüyor> Ama ben size şunu söylüyorum. Ee, Türk teknik adamlar yani alırken zaten bunu kimler gitti Türkiye'den şey ee, teknik adam olarak? Mustafa Denizli'ydi. Kim gitti? Fatih Derin gitti. Bir kere Süper Lig'de çalışmanız gerekiyor. Bir. İkincisi, e, Yavay Zeleniz'de olması gerekiyor ki mutlaka e, o şart. Böyle olmayınca da bizim e, Türk teknik adamların bir e, çok iyi yabancı dili yok bir. İkincisi e, biz şeylerle de çalışmadığımız için Avrupalı menajerlerle çalışmıyoruz. Bir de o tarafı da var. Yani e, bu işler menajer işi. Biliyorsunuz Avrupa'da. E, menajerler sizi öneriyorlar. Önermediği sürece de e, başka yollarla gitme şansınız yok yani. E, on, onun için Türkiye'deki teknik direktörler kolay kolay dışarıda çalışamazlar. veya de gelme. Yani bu tür bir teklif bile alamazlar diye düşünüyorum ben. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Saat geçmiş. Nasıl geçti? Ben anlamadım. Çok keyifli bir oldu benim için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı.